Çin'in Wuhan kentinde gizemli bir virüs ortaya çıktı. Binlerce kişiyi bulaşan korona virüsü, şimdiye dek 56 kişinin hayatına mal oldu. Korona virüs olarak bilinen virüs, ABD'ye de sıçrarken insanlar tüm dünyaya yayılmasından korkuyor. Bunun için Çin başta olmak üzere birçok ülke alarmda. Lütfen Netfikir kanalına abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Koronavirüs nedir? Koronavirüs ya da diğer adıyla Wuhan virüsünün tedavisi var mı sorularına yanıt bulmaya çalışıyor. Virüsün ilk olarak Wuhan'daki bir balık pazarında ortaya çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor. Bazı deniz canları koronavirüs taşıyor olabilseler de pazarda tavuk, yarasa, tavşan, yılan gibi başka hayvanlarda bulunuyor ve bunlardan birinin virüsün kaynağı olması çok daha mümkün görünüyor. Solunum, sindirim ve boşaltım organlarını etkileyen virüs, daha çok ilkbahar ve sonbaharda etkin bir RNA virüsüdür. Aslında korona virüsü, kedilerin sıklıkla karşılaştığı bir virüstür. Mutasyona uğramadan öldürücü olma riski neredeyse yok gibidir. Fakat Çin'in Wuhan kentinde bazı hastalarda filmlerde izlediğimiz mutasyonlar gerçekleşmiştir. Virüs kediden kediye temas yoluyla geçer. Yayılma yolu ise genelde dışkıdır. Kedilerin neredeyse yarısı bu virüsü hayatında ilk kez karşılaşırlar. Bu aran kedilerin toplu yaşadığı alanlarda daha da artar. Peki korona virüsü nedir? Gelin hep birlikte bir bakalım. Virüs akciğerleri enfekte ederek başlıyor. Koronavirüsü üst solunum yollarında enfeksiyona yol açabilen viral etkenlerden sadece bir tanesidir. Enfeksiyon pek çok bakımdan mevsimsel gripten ayırt edilemez. Birçok çeşidi vardır, evcil, yabani ve tarım hayvanlarında hastalık yapabilen bir virüs topluluğudur. Bir hayvandan insana geçtikten sonra, insanlar arasında yayılan virüsün kesin olarak yarasalardan kaynaklanıp kaynaklanmadığını açığa kavuşturmak için yetkililer tarafından araştırmalar devam ediyor. Bu virüs nasıl bulaşır? Hastalık daha çok hayvanlarda ortaya çıkar. Nadiren hayvanlardan insanlara, insanlardan diğer insanlara geçiş gösterir. Tıpkı mevsimsel gırıp etkeni gibi yakın temas, öksürük ve aksırık gibi yollarla insanlar arasında yayılım gösterebilir. Koronavirüsü belirtileri neler? Çoğunlukla hafif orta derecede üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları ortaya çıkar. Ateş, baş boğaz ağrısı, burun akıntısı, öksürük gibi solunum yollarına ait belirtiler ön plandadır. Hastalık ayrıca bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi mide bağırsak şikayetlerine de neden olabilir. Bu belirtileri yaşıyorsanız hemen bir doktora başvurun. Çünkü virüsün artık Çin'de olmadığını, Avrupa'da ve diğer kıtalara yayıldığını biliyoruz. Peki korunmak için neler yapılabilir? Vücudun bağışıklık sisteminin üst düzeyde tutulması için dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam tarzı son derece önemlidir. Düzenli uyku, stresten uzak durmak, egzersiz yapmak, hijyen kurallarına uymak, sigara ve alkolden uzak durmak bu açıdan önemlidir. Maske takılması, ellerin sık sık yıkanması, öksürük ve hapşırık durumlarında mendil kullanılması, ellerin hiçbir şekilde yüze, burna, ağza ve gözlere temas ettirilmemesi uygun olur. Evcil ve yabani hayvanlardan uzak durulması, et ürünlerinin iyice pişirildikten sonra tüketilmesi tavsiye edilir. Hasta kişilerden ve kapalı mekanlardan mümkün olduğunca uzak durulması hem bu virüsün hem de diğer solunum yolu virüslerin bulaşmaması için etkili bir yöntemdir. Peki... Bu virüsün tedavisi var mı? Hastalığın kesin tedavisi yoktur. Belki hasta kendinin daha uzun ve rahat yaşaması sağlanabilinir. Antibiyotikler hastalığa karşı etkisizdir. Fakat bilim adamlarının tavsiyeleri bağışıklığımızı güçlendirmek için sürekli C vitamini tüketmeliyiz yönünde. Lütfen netfikir kanalına abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın.